Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar Temmuz 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz sevgili boğalar bu ay hareketli hızlı bir ay özellikle ilginiz alakanız yakın çevreniz ailenizle ilgili konulara daha fazla odaklanabilir Gengeç burcunda bir yeni ay doğacak kova burcunda dolunay var Jüpiter balık burcundaki kısa seyahatini tamamlıyor ve tekrar kova burcuna dönüyor ve gezegeniniz Venüs bu ay Aslan ve Başak burçlarında hareket edecek Evet kısa başlıklarımız Bunlar şimdi detaylara bakalım ayın ilk haftasında özellikle Aslan burcunda ilerleyen gezegeniniz Venüs ve Mars'ın paralel hareketi sizin için de biraz daha enerjinizin ilgi odağınızın yaşam alanlarınızda evinizde ailenizle ilgili konulara odaklı olabileceğini gösteriyor e, tabii ki burada Venüs ve Mars Aslan Burcu'na çok hırslıdır ve kararlıdır rahat ve konforunuz da öne çıkıyor e, evinizde ve aile ortamınızda konforunuza yönelik estetiğe yönelik bazı uğraşlarınız da olabilir belki e, evinizi dekore edeceksiniz tadilatlar olacak yani evde daha fazla uğraşlar var aile ile ilgili e, burada e, ev içerisinde yine bazı etkinlikler olabilir Şimdi sabitlerdeki gezegenler ayın ilk haftası Temmuz'un ilk haftası zaman zaman biraz zorlayıcı Uranüs zaten sizin burcunuzda Satürn kova burcunda ve Venüs'ün Mars'ın Uranüs ve Satürn'le yapacağı e, zıt açılar biraz gerilim de yaratabilir O yüzden evdeki işlerin sorumlulukların biraz üzerinizde baskı yaratması ya da zorunlu bazı beklemediğiniz e, durumlarla karşılaşmanız zaman zaman aile büyükleri ya da otorite figürleriyle e, olabilecek bazı zıtlaşmaların e, söz konusu olması bunlar mümkün e, değiştiremeyeceğimiz konular varsa bu dönemde daha sakin ve sabırlı olmamız gerekiyor e, özellikle sağlığımızla ilgili konulara biraz özen göstermemiz gerekiyor kendimiz olduğu kadar aile üyelerinin de genel sağlıkları genel düzenleri ile ilgili konulara belki daha fazla enerji harcamamız gerekiyor 10 Temmuz'da 18 derece yengeç burcunda yeni ay doğacak 3. evinizdeki yeni ay ayın özellikle onu ile 25'i arasındaki iki haftalık süreç içerisinde günlük hayatınızdaki hareketliliği arttırabilir Aslında bu yeni ay sizin için güzel bir yeni ay destekleyici bir yeni ay burcunuzdaki Uranüs'te de güzel bir bağlantısı var yakın çevrenizdeki etkileşimleri arttırıyor yani kardeşler akrabalar komşular aile üyeleriyle daha fazla bir arada olabileceğiniz gitmelerin gelmelerin, ziyaretlerin olması yolculukların seyahatlerin olması mümkün bunun yanı sıra eğitimle ilgili konular aktif bir eğitime başlayabilirsiniz örneğin bir şeyler öğrenebilirsiniz okuyabilirsiniz araştırabilirsiniz bir tatil organize edebilirsiniz iletişim cihazları belki bir telefon bir bilgisayar alacaksınız Belki bir otomobilinizle ilgili bir konu var Bunları da devrede devreye alabilecek verimli bir yeni ay olduğunu söyleyebilirim lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 18 derece ve yakınlarında ise bu yeni ayın bireysel olarak sizin için etkileri daha güçlü görünüyor ticari faaliyetler açısından da güzel bir yeni ay Aslında kendi işinizi yapıyorsanız bu yeni ay çok bereketli de olabilir dişi enerjinin biraz aktif olması kadınlarla ilişkiler çevrenizdeki işte kız kardeşler olabilir kadın akrabalar olabilir komşu olabilir arkadaş olabilir biraz kadın figürlerden daha fazla destekler alabileceğinizi yardımlar alabileceğinizi de işaret ediyor Merkür bu ay çok hızlı ayın ilk 10 günlük devresinde ikizler Burcunda olacak ayın ilk 10 günlük döneminde parasal konularda hızlı gelişmeler var ve bunlar daha çok Haziran ayında ertelenmiş konular olabilir ee, Haziran ayı sizin maddi konularda biraz karıştırdı biraz bir şeyler zorladı ee, evdeki hesap çok çarşıya uymadı şimdi bunları toparlayabileceğiniz süreç başlıyor Aslında Merkür hızlı bir şekilde para alanınızı şöyle bir e, gözden geçirmenizi sağlayacak. Bunlar kazançlar anlamında ve ticari konularda tabii ki e, çok aktif olabilir. Ayın 11'inden itibaren Merkür Yengeç'te 27'sine kadar olan süreçte bazı seyahatleri, yolculukları aktif hale getiriyor. Zihinsel anlamda da çok verimli. Yeni şeyler öğrenme konusunda da çok heveslisiniz. E, bol bol okuyabilirsiniz, araştırabilirsiniz. E, öğrenciyseniz eğitimle ilgili de çok verimli olabileceğiniz bir dönem 27'sinden sonra Aslan burcuna geçecek daha çok kendi alanınıza özel hayatınıza çekiliyorsunuz evle ilgili konular var aile ile ilgili mevzular var zihninizi Bunlar daha fazla meşgul ediyor Evet ve dolunay ayın 24'ünde meydana geliyor kova dolunayı kova dolunayı sizin için önemli tam haritanızın tepesinde Kariyer alanınızda bazı farkındalıklar getiriyor. Ama sizi önemli hedeflerinize de ulaştırabilir bu dolunay. Sabit bir dolunay olduğu için en fazla etki alan burçlardansınız. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz, yükselen burcunuz bir derece ve yakınlarındaysa etkiler artacaktır. İş hayatınızda, mesleğinizle ilgili alanlarda bazı dönüşümlerde olabilir tabii ki. Biraz bazı zorluklar da olabilir. Çünkü dolunay... Satürn ve pürütü arasında bir etkileşim içerisinde bu otorite figürleriyle ilişkilere genel sorumluluklarımıza dikkat çekiyor ve buralarda bizi zorlayacak, kısıtlayacak konular da devrede olabilir. Ancak bu engellerin ya da kısıtlamaların önemli farkındalıklar vermesi de mümkün bize. Eğer bazı işlerimiz, projelerimiz ilerleyemiyorsa ya da bazı kariyer hayatımızda tıkanıklıklarla karşılaşıyorsak demek ki bazı yol değişimlerine gitmemiz lazım ya da farklı bir bakış açısı edinmemiz gerekiyor. İşte bu alanlarda da önemli açılımlar getirebilir bu Dolunay. Aile büyükleri, otorite figürleri, üstlerle ilgili konular yine Dolunay'ın kapsamı içerisinde dikkat çekici olabilir. Ayın son günleri, son haftası Kova dolunayının tesirleri üzerimizde, devam üzerimizde çok etkili olacak. 28 Temmuz'da Jüpiter artık tekrar kova burcuna geçiyor kısa bir süre biliyorsunuz balığa gelmişti şimdi tekrar e, kova burcunda olacak 18 Ekim'e kadar gerileyecek. 18 Ekim'den itibaren de 29 Aralığa kadar kova burcunda ilerleyecek yani yıl sonuna kadar kova burcunda bir Jüpiter var yine kariyer alanınız e, Jüpiter'in desteği altında olacak özellikle bu dönemde e, Mayıs ayındaki geçişlerine dikkat etmek lazım o dönemde Mayıs'ın İlk yarısı içerisindeki hareketlerinde size sunmuş olduğu bazı fırsatlar olabilir şimdi geri dönüşüyle beraber bu ay onları tekrar ele almanız tekrar değerlendirmeniz içselleştirmeniz geliştirmeniz mümkün görünüyor Evet Satürnle beraber jüpiter kova burcunda e, sevgili boğalar geleceğinize dair konularda daha ciddi e, daha kararlı olduğunuz bir dönemdesiniz Bunlar birçok boğa için Kariyer planlarında önemli yapılandırmalar getirebilir. Ee, önemli güçlü değişimler de olabilir ama Jüpiter icil etkisiyle e, daha fazla fırsat çıkarabiliyor. Ufkumuzu genişletiyor ve özellikle bizi e, toplumdaki duruşumuz, statümüz, görev ve sorumluluklarımız alanında e, daha fazla destekliyor bu dönemde. Fırsatları da karşımıza çıkarabiliyor. Hepinize sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir ay dilerim. Hoşçakalın.